Mertem TV'de yeni bir sanatçı programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü program konuğum, usta sanatçı Mazlum Kiper. Hoş geldin Mazlum abi. Hoş bulduk canım. Nasılsın abi? İyi olmaya çalışıyoruz bu dönemde. <gülüyor> Tabii pandemi koşulları. Evet, evet. Öncelikle Mazlum abi beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Mazlum abi, ee, sormak istediğim, merak ettiğim birçok sorun var ama... Ee, öncelikle babanız Müfit Kiper'le başlamak istiyorum. Ee, oyunculuğa başlamanızda babanızın bir etkisi veya yönlendirmesi oldu mu? Olmaz olur mu hiç? Babam 1931'de evet. e, Musim Bey'in yanına gidip, e, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul hı hı. tiyatrocu olmak istediğini belirtmiş. E, ve öyle 1931 yılında devreye girmiş bir şekilde. Hı hı. Ben 46 doğumluyum. Evet. Ondan sonra tabii ki ben bütün hayatım şehir tiyatrolarının kapılarında geçti. Bizim eve bütün tanınmış sanatçılar gelir giderdi. Hepsinden işte amca, hala teyze evet. falan oldum. Mesut Butaklardan tutun ilk Bedai sanatçılarından hı hı. işte Sami Ayanoğlu'na kadar, evet. e, Cai de Songki'ye kadar. Cahide hala derdim ben, Cahide ya. Ne kadar güzel bir şey öyle bir ortamda tabii, büyümek. Tabii, tabii, tabii. Onu, içinde... onu o zaman fark etmiyorsun ama sonra bu insanlar ölüp gittikten sonra ya ben neler yaşamışım diyorsun kendi kendine. Hakikaten muazzam bir şey. Onları sahnede seyrediyorsun. Ondan sonra sonra bir de eve geliyorlar. İşte çay içiyorsunuz, evet. <gülüyor> bir yanak alıyorlar falan filan. <gülüyor> ne yapar ne yapıyorsun falan diyorlar. Ee, çok çok önemli bir şey gerçekten de. Evet. Bu mesleğe benim e, girmemi onlar istiyordu. Peki oyunculuğa nerede başladınız? Oyunculuğa işte e, zaten 52 yılında, hı hı. 1952, 6 yaşındayım daha. Evet. Sami Amca, Sami Ayanoğlu, hı hı. E, <gülüyor> Bozkurt Abası diye bir film çekti. Sinema filmi. Sinema filmi. Bu var zaten bunun şeyi. İlk oynadığınız sinema filmi değil mi? Bu? Evet. ilk 6 yaşındayım <gülüyor> evet. zaten. Ben 6 yaşındayım. Bora Ayanoğlu, Sami Ayanoğlu'nun oğlu da beraberiz evet. biz. İkimiz tahta atların üstünde tık tık tık <gülüyor> laflarımızı ediyoruz. Evet. Bu arada benim kardeşim Baki Kiper de 4 yaşında. O da oynuyor. <gülüyor> Kardeş, kardeşinizle beraber oynadınız. Evet. Ne o kadar da güzel çocukmuş. bir şey. Tabii çok ilginç bir şey ondan sonra daha da komi ee, işte hazırlandı sahne falan hadi başlıyoruz kamera mamera dedi sami amca evet hadi buyur falan dedi <gülüyor> bakide tık yok oğlum hadi başlasana tık yok Yav hadi bak kamera önündesin durum ondan sonra sen para mı verdin de bana oyna diyorsun dedi Baki. <gülüyor> Yıkıldı ortalık. Kameraman, Sami amca, biz, herkes nasıl gülüyor, nasıl gülüyoruz. 4 yaşında adam daha yani. Ondan sonra Nereden Sami amca çıkardı. Nereden bilecek oynamayı, evet. Cebinden bireyi. çıkardı bir beş kağıt falan verdi. Ondan sonra hadi bakalım aldın paranı da işte dedi. Öyle oynadı. <gülüyor> Başlangıcı odur. O ona hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum. Evet. 4 yaşındaydı çünkü. Hala konuşuyor musunuz o günleri? Tabii tabii. O günleri anımsıyoruz, konuşuyoruz. Çünkü çok güzel günler. Yani işte 6 yaşında öyle başladık. Sinemayla başladık. Evet. Hayatınızda bir dönüm noktası olmuş. Evet. Şeyh sonra. İsveç'e gitmişsiniz. Böyle evet. bir kararı neden aldınız? İsveç'e gitmek, or orayı gözlemlemek, oranın tiyatrodaki işleyişini görmek için mi? E, tabii yani o zaten vardı. Ee, evet. Filmlerini seyrediyordum. İsveç filmleri geliyordu, izliyorduk, görüyorduk. Ingmar Bergman'ın özellikle filmlerini hı hı. falan. Evet. E, tabii çok ilgimi çekiyordu yani ne kadar güzel şeyler yapıyorlar falan filan bunlar diye. Hı hı. E, çok enteresandır ki işte o seyrettiğim filmlerdeki oyuncularla sonra İsveç'te beraber oynadık. Evet, <gülüyor> Be, tiyatro anlamında, sinema anlamında, dizi anlamında veya seslendirme yapıyorsunuz. Bu anlamlarda neler yaptınız İsveç'te? İsveç'te de çok şey yaptım ama İsveç'te e, seslendirme bizdeki gibi değil. Evet. İsveç'te bizdeki kadar Türkiye'ye göre nasıl yapılmıyor. bir şey var orada ee, e, seslendirme anlamında? Seslendirme çok az. Yani şimdi ben seslendirdim mesela 24 yıl yaşadım orada. 5 tane dublaj yapabildim. Evet. Burada günde 5 tane <gülüyor> dublaj yapıyorum. <gülüyor> Böyle bir fark var. Orada evet. altyazı geçiliyor Genelde hı hı. ancak işte çocuk filmleri falan olursa e, dublaj yapılıyor. Çünkü yani çocuklar altyazıları evet. pek okuyamıyorlar. Ondan sonra işte onları da biz seslendirdik. O, o tür filmlerdeki şeyleri hı hı. E, seslendirdim İsveç'te. E, Ama önemli olan tabii e, evet. tiyatro, sinema, dizilerde oynadım. Başrol de oynadım dizilerde. İsveç'te. Tabii İsveç'te. Ondan sonra işte tiyatro grupları kurdum. Hem Türk tiyatro grupları hem İsveç tiyatro grupları kurdum. Hı hı. Onlarla oynadım. İşte İsveç tiyatro grubunun adı Progress Tiyatrı'da onu ben koymuştum. Evet. Ondan sonra sonra orada oynayan oyuncular baya ünlü oldular. Şimdi artık emekli oldu onlar da tabii. <gülüyor> evet. Yani öyle bir çabamız oldu. İsveç'te Karagöz, Hacıvat, olan Nasrettin Hoca'nın filmlerini yapmışsınız İsveç'te. Evet. Bunlar İsveç televizyonunda var mı? Var tabii, İsveç televizyonu için yaptım zaten. Hı hı. Onlarla anlaşarak yaptık. E, bir sürü tartışma konusuydu biliyorsun. Karagöz Hacıivat işte hı hı. E, Türk şeyi midir yoksa başka bir millete ait midir falan. Benim Yunanlı arkadaşlarım vardı. Ondan sonra onlara işte burada bizde çıkan kitapların İngilizcesini verdim, evet. okuyun bakın dedim. Ondan sonra e bir de dedi, kattın film yapıyorsun bunlarla ilgili falan. <gülüyor> Türk malı oldu işte. Evet, oldu tabii. Kesin evet. oldu yani. Benim çocuklarımı da oynattım orada. Bir de işte ders verdiğim öğrencilerimi oynattım. İşte Keloğlan'ı yaptık, Karagöz Hacivat'ı yaptık. Ondan sonra gayet güzel filmlerdi, Nasrettin Hoca'yı yaptık. Ee, ve onların, yani evet. İsveçlerin çok ilgisini çekti. O yüzden çok rahat yaptık. Şimdi onlar tabii onların arşivinde dur, bulunuyor, duruyor. Peki İsveç'te kaç yıl kaldınız? 24 yıl kaldım İsveç'te. Daha sonra İstanbul'a, yani Türkiye'ye bir geliş oldu. Evet. Peki neden böyle bir e, seçim yaptınız? Tekrardan Türkiye'ye ee, gibi. Seçim zaten yani şöyle anlatayım. Ben İsveç'e giderken, e, yani... Görgü ve bilgimi arttırmak üzere izin kağıdımın üstünde öyle evet. yazar hala saklıyorum. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra e, gitmesine kendisine ücretsiz olarak izin verilmiştir diye izin alarak gittim şehir tiyatrosundan. Ondan sonra... E, tabii Hı -hı. oraya gidip de bütün bu şeylerle uğraşmaya başlayınca ister istemez kalıyorsun işte orada da evet. İsveçli oyuncularla beraber çalışmaya başlıyorsun, gruplar kuruyorsun, şudur budur öyle tıkır tıkır gidiyor. Hı -hı. E ara sıra gelip gidiyorduk Türkiye'ye evet. tabii, e, soruyorlar işte gelmeyecek misin falan. E, dedim yani imkanlar e, onu gösterirse elbette dönelim, dönmek isterim bir gün. İstanbul Şeyi Tiyatrosu'ndan arıyorlar değil mi? Evet. Ondan sonra o şekilde gitti. Sonuçta e, Gencay Gürün Hanım, Genel Sanat Yönetmeni iken e, kalkıyor geliyor annemin evine pendikte. Ondan sonra işte bahsediyor gelemez evet. mi, bize yardımcı olamaz mı? Ondan sonra yani sürekli de olmasa, ara sıra gelse, oyun koysa falan filan Hı -hı. şeklinde. Annem geldi bunları anlattı bana Stockholm'da. Ondan sonra iyi dedim bakalım yani gider miyiz, gitmez miyiz, göreceğiz madem istiyor. Ben de işte bir şeyler yazdım, gönderdim. Hı hı. Sonunda 90'da geldim, bir görüşme yaptık evet. kendisinden. Ondan sonra dedim yani gelmemi istiyorsanız, yani benim için de değerli bir şey zaten hani benim gidişimin amacı buydu. Bir gün dönüp hı hı. tekrar işte tiyatroma hizmette bulunabilmek. Ondan sonra ama işte şartları dedim yani ayarlarsanız tabii dedi hiç merak etme ayarlarız bunları. Ondan sonra yalnız benim dedim şimdi 1-2 sene orada bazı bağlantılarım var onları hı hı. bitirmem lazım. Evet. Ama siz okey diyorsanız ben de onları bitireceğim dedim. Yani ama 2 sene sürer hı hı. bu dedim ve işte 93'e kadar sürdü 93'te döndüm geldim. Daha sonra İstanbul Şehit Yatlıları'na başladınız. Tabii. Hatta bir dönem İstanbul Şehit Yatlıları'nda genel sanat yönetmenliği yaptınız. Evet. Evet yaptım genel sanat yönetmenliği. Bunu benim arkadaşlarım Hı -hı. çok istiyordu. Evet. Ee, rahmetli Ayşegül devrim başta olmak Hı -hı. üzere. Ondan sonra e, bana 4-5 defa teklif edildi. Ben reddettim hep. Genel yaptım sanat yönetmenliğini. Ondan sonra e, çünkü şimdi... Onu da söyledim. Yani benim evet. dedim şartlarım var. Yani ben tamam yaparım bu işi ama yapacaksam bana bu konuda yardımcı olacak bir belediye lazım. Hı hı. Yani sırf hani orada genel sanat yönetmeniyim diye evet. oturmak istemem dedim. Tabii. Yani yapacağım çok şey var. Hı hı. Hakikaten. Ondan sonra işte o genel sanat yönetmenliğim döneminde e, baya Avrupa çapında bir takım işler yaptık çalışmalar yaptık. Benim çünkü çok tanıdığım vardı Berlin'de, Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da. Ondan sonra işte onlarla e, sınır tanımayan tiyatro hareketini başlattım. Evet. Ondan sonra İstanbul Şehitler Olare ile turne yaptınız mı Evet, arkadaşlar? tabii tabii. Hollanda'da yaptık, İsveç'te çok yaptık, Hı -hı. Almanya'da çok yaptık. Ondan Hı -hı. sonra Berlin Ensemble'in e, işte genel sanat yönetmeni, çok ünlü bir vatandaş. Onunla işte konuşmalar yaptım, oyun götürdüm oraya. Danton'un ölümünü götürdüm. Büyünlerin evet. oyunu, Alman evet. e, o yazarın. Onu oynadılar orada, suare. Evet. Yıkıldı ortalık. Ondan sonra işte konuştum. Dedim ki, bak böyle şeyler yapabiliriz. Çok iyi olur mazlum dedi. Hı hı. Yani dedi, e, Burada bir yığın Türk yaşıyor. Biz de onların dedi bu tiyatroya gelmesini istiyoruz. İşte dedi ben de dedim yani bizim dedim İstanbul'da altı sahnemiz var. O zaman altı evet. yedi şimdi dokuz. Ondan sonra e, burası da dedim yedinci sahnemiz olur. Biz evet. her ay bir hafta gelir oynarız burada dedim. Evet. Çok çok iyi olur falan dedi. Ondan sonra ama bu bir türlü gerçekleşmedi tabii. Yani ben görevden alındım. Ondan sonra... Kaldı. kimse abi. bu işlerle uğraşmadı. <gülüyor> Öyle kaldı evet. şeyimiz. Mazlum abi hayatınıza baktığım zaman tiyatroda, dizide, sinemada, seslendirmede bu alanlarda çok başarılı olduğunuzu görüyoruz. Bu başarıyı nasıl yakaladınız? Valla işte tabii bir şeye insan emek verirse ama bana hı hı. tabii babamdan gelen geçen bir şey. Babam ve arkadaşlarından diyeyim. Ondan sonra Muhsin Ertuğrul'a ben Muhsin amca derdim. Hı hı. Ondan sonra tiyatroya başladıktan sonra bir gün e, karşılaştık tiyatroda. Ondan sonra merhaba Muhsin'a dedim kaldım. Ya amca demeli miyim demeli miyim? O başını <gülüyor> sallıyor ama. Ya, o da alışmış benim amca evet. dememe. Adam genel sanat yönetmeni orada. <gülüyor> Muhsin Bey dedim sonra. <gülüyor> Ondan sonra mazlum ne haber falan filan dedi. Böyle Gittik işte başladık, yürüdük. Hatta şu an e, Muhsin Ertuğrul'un hayatını seslendiriyor. Evet şu anda onunla ilgili bir kitap yazılmış. Muhsin Ertuğrul, evet. onun hayatı çok önemli tabii. Benim de bilmediğim bir şey var ondan sonra. işte Darül nasıl başladığı, Almanya'da, Rusya'da, Fransa'da nasıl çalıştığı, hı hı. neler yaptığıyla ilgili. Çok evet. ilginç bir kitap, onu seslendiriyorum. Büyük bir zevkle e çünkü işte benim e, yani Muhsin amcama dair bildiklerim <gülüyor> ancak işte 51-52 yıllarından itibaren 20'li yıllar evet. efendim 10'lu yıllarda hiçbir şeyini bilmiyorum. Ondan sonra işte ben 5-6 yaşındayken e, Muhsin amca e, Dragos'ta bir ev yaptırdı kendine. Evet. Biz de pendikte oturuyoruz işte annem yemekler yapıyordu. Ee, babamla biz gidiyorduk Dragoz'a, işçilere de veriyorduk o yemekleri, Muhsin amca da yiyordu, beraber oturup konuşuyorduk falan filan. Ben küçücük çocuktum tabii. <gülüyor> Muhsin amcanın ne olduğunu o zaman biliyor değilim. <gülüyor> amca diyorum i̇şte amcalardan bir tanesi. Farkında bile değilim. Tabii farkında değilim. Ondan sonra yıllar sonra, işte 1964 yılına geldik, ee, bir haber geldi evet. Muhsin amcadan, babama söylemiş ondan sonra ya demiş işte Shakespeare'in 400. doğum yılı dönümü ondan sonra ben de demiş 4-5 tane oyun koymak istiyorum Shakespeare oyunları hı hı. ama bizde bu kadar geniş bir kadro yok. Onun için demiş yani gençlere ihtiyacım var. Oyunun adı Hamlet miydi? Yok Romeo Juliet. Evet. Ondan sonra e, mazlum oynar mı acaba demiş. Babam da vallahi ben söylerim demiş. Oynar mı Hı -hı. oynamaz mı bilmiyorum. İşte demiş bir Romeo Juliet var. Evet. Orada onun işte Romeo'nun kuzeni Burçin Oraloğlu oynamıştı Romeo'yu. E, Benvolio rolü var. Ben onu evet. düşündüm ona demiş. Kuzen. Hı -hı. Ondan sonra. E, bir de demiş şeyde önemli bir rol var. Coriolanus evet. piyesinde. Orada da haberci e, rolü önemli yani evet. gelecek Tipiker. var Gelecek, koşacak, anlatacak falan gidecek Hı -hı. ondan sonra tekrar evet. gelecek falan. E, yapar mı bunları falan demiş. E, bir sorayım demiş babam. Geldi babam bana ondan sonra. Bak dedim Muhsin amcan senden bir şey istiyor dedi. Ne istiyor ya dedim falan. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> tiyatro <gülüyor> ben tiyatro ile bütün oyunları seyrediyorum ama hani orada oynayacağım falan diye bir düşünce yok aklımda. Evet. Ondan sonra e, Muhsin Amcan dedi ki de, yani işte Shakespeare'in 400. doğum yıl dönümü işte onun e, oyunlarını sahneleyeceğim ama çok az genç insan var e, tiyatroda. Acaba e, Mazlum'da oynar mı? Ne oynayacakmışım ben dedim. Ondan sonra <gülüyor> bir de böyle konuşuyoruz yani. Ondan sonra işte Romeo Juliet'te dedi, evet. benvol yok kuzen rolü varmış. Onun diyor oynarım ne olacak dedim falan böyle. İyi dedi. Ben söylüyorum yalnız. Onu bildi dedi evet. falan. Tamam. Söyledi. işte ben de öyle başladım. Ee, yeni Komedi Tiyatrosu'nda başladık. Çok keyifliydi benim için. Hiç heyecanda duymuyordum. Evet. Çünkü hani beni kimse tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ondan sonraki oyunlarda heyecanlandığım gibi hayatta hiçbir şeyde heyecanlanmadım. Çünkü artık beni biliyorlardı. Tanıyorlardı. Yani, yani tanıyorlardı. Romeo Julliet'te sahneye çıktığımda ara çağrıyor bitti oynuyordum hiç. Rahat böyle. <gülüyor> Rahatım hiç şey falan. Evet. Onu zaten şey de söylemişti bana çok hoşuma gitmişti. E, bizim bir e, Rus öğretmenimiz vardı. Evet. Eskrim dersleri veriyordu bize. Ondan eskrim dersleri aldık. Ondan sonra sen dedi çok rahatsın dedi böyle çıkıyor oynuyor çok güzel dedi işte böyle dedi falan. <gülüyor> ben de böyle gülüyorum ama hani yine, ne yaptımın pek farkında değildim. <gülüyor> Aslında öyle başladık evet, işte. Bugün <gülüyor> Malzum abi seslendirme anlamında ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Belgesellerde, dünya çapında Hollywood stallarını seslendiriyorsunuz. Yine Pek çok oyuncuya ses veriyorsunuz. Ee, Mazlım abi peki bunlar içinde sizi zorlayan bir karakter, bir rol oldu mu? <gülüyor> Sinema filmi, dizi, belgesel? Yok zorlayan olmadı. Ben çünkü büyük bir zevkle Hı -hı. yapıyorum bu işi. Ee, gene rahmetli babam sayesinde evet. o ben küçücükken beni de alır götürürdü stüdyolara. Ondan sonra işte ben seyrederdim o seslendiriyor takım şeyle kendi rolünü falan filan. Oradaki seslendirmecileri yani öyle büyüdüm ben ondan hı hı. sonra. Bir gün işte sacid Hala derdim o zaman Allah rahmet eylesin önemli seslendirme yönetmeni. Ondan sonra bir gün o Mazlım dedi. Sen bir seslendirme yapmaz mısın? dedi. Yaparım dedim. Yani <gülüyor> önemsemiyorum evet. herhangi bir şeyi. O zaman da teknik çok farklı. Evet. Şimdiki gibi değil. Bu kadar. Teknoloji gelişmişti. kolaylaştırdı mı seslendirme ee, anlamında? E şimdi öyle kolay tabi daha farklı. O zaman kolumdan tutuyordu beni. İşte bir seyrediyoruz. Sıram geldiğinde kolumu şöyle yapıyordu. Hamlelerimizin önüne ne tarağa giriyorduk bizde. Ondan sonra öyleydi yani evet. şeyimiz. Öyle başladım. Hatta çok komik bir şey de vardır. Ee, aylar sonra bir günde bana bir başrol konuşturdu. Evet. Ben dedim nasıl konuşurum başrolü sadece dağla falan filan dedim. Konuşursun konuşursun senin sesin güzel dedi. İşte 18-19 yaşlarındayım o zaman. Ondan sonra iki gün sürdü. Yani bayağı sürüyordu. Evet. Şimdiki gibi böyle bir saatte atmıyoruz. Hı hı. Ondan sonra iki gün sürdü. Ben de tabii merak ettim, izledim sona filmi, nasıl konuşmuşum <gülüyor> acaba diye. Ve benim çok komiğime gitti, güldüm bol bol. <gülüyor> ne oldu da bu kadar Çünkü değişmiş gibi. yani. iki gün ya, evet. birinci gündeki ses tonu ve konuşmamla ikinci gününkü değişmiş. Ama bunu bir tek ben hissediyorum ya da evet. anlıyorum. Bunu gittim söyledim, Ay, sadece Allah'a dedim ya, sesim şey etmiş falan. Yok dedi, gayet güzel konuştun dedi. Oğlum. Ben böyle kaldım <gülüyor> <gülüyor> Güldüm çünkü ben kendime evet. yani O şekilde başladık işte e, Mazlum abi Bendeki notlara göre sanatınızı altı dilde icra ediyorsunuz e, Bu alanda dünyada tek olduğunu söyleniyor Bunu bize biraz anlatır mısınız? Tabi anlatırım e Şimdi tabi ben Alman lisesinde okudum Almancam var İngilizcem var oradan e, İsveç'e gittik İsveççemiz oluştu Ondan sonra etti 3. Evet. <gülüyor> ee, Makedonya dizisinde evet. başrolü oynattılar bana İsveç'te. Ondan sonra e, Milan rolü Makedonya'da. E, Makedonca falan bilmiyorum. <gülüyor> tamam benim babam Makedonya kökenli ama… Öğrenmeni ne kadar sürdü Makedonca'yı? E, ben öğrenmedim. O zaman İlya Cikolakovski diye çok ünlü bir Makedon oyuncu vardı. Kayın… <gülüyor> E, pederime oynuyordu benim. Evet. İşte ondan bir sahnemizi Makedonca oynamak durumundaydık. Adam Hı -hı. zaten başka dil bilmiyor yani sadece Makedonca oynuyor. O öğretti bana. Hı -hı. Oradaki teksti bana işte telaffuzu şuyu buyu öğretti. Karşılıklı o var zaten o film. Ondan sonra karşılıklı Makedonca oynadık etti dört. Evet. <gülüyor> ondan sonra biliyorsun yabancı damatta işte evet hem Yunanlı, evet. Yunanca <gülüyor> oldu, Yunanca oldu, o girdi. Ondan sonra işte böyle 5-6 dil şey etti. Hakikaten e, onu da bana söylediler. Yani yabancılar da söyledi. E, dünyada 6 dilde e, konuşarak oynayan hiçbir oyuncu bilmiyoruz biz dediler. Ondan sonra ya işte dedim. Muhteşem bir şey. <gülüyor> e, tabii. Muhteşem tabii. Yani onu şey. o zaman farkına varıyorsun ama yaparken değil. Yani yaparken evet. yapıyorsun. Evet. Ondan sonra şeyde de işte öyle Şöyle bir... Şöyle bir durum oldum bazen sonra bir baktım. Aa ben altı tane dil konuşmuşum. Evet aynen aynen. E, düşünsene yalnız yabancı damatta evet. da, Yunanca, Türkçe, İngilizce konuştum. Bir şey yalnız bir şey. o dizide <gülüyor> üç dil konuştum. <gülüyor> e, tekrardan tiyatroya gelmek istiyorum Mazlum abi. Yine oyunculuk yaptınız İstanbul Şehit Tiyatrolarında. Yönetmenlik yaptınız. E, Halihazırda şu an Şehit tiyatrosunda <gülüyor> çalışıyorsunuz. Ee, pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? E, tabii kötü etkiledi çünkü oyunlar oynanamıyor. Yani oynadığımız oyunlar kalabalık oyunlara özellikle kaldırdılar haklı olarak. Ondan sonra e, tabi seyirci alınamıyor çok fazla. Minimal oyunlara. Minimal oyunlara işte 3-4 kişilik ya da 2-3 kişilik oyunlar konuyor sahneye. Hı hı. E biz şimdi emekli tayfası olarak e, muaf tutuluyoruz evet. <gülüyor> oyunculuktan. Evet. Ondan sonra doğru yanlış o ayrı tartışılır tabii. Ama durum bu yani bir gün oynar mıyız oynayamaz mıyız onu bilmiyorum. Ama biz mesela bir takım şeyler yaptık. Ee, mesela Teşkilatı Mahsusa diye bir film çektim geçen Aralık ayında. Hı hı. Yani bir sene önceki Aralık ayında. Evet. Oynamadı. Çok güzel bir e, film, sinema filmi. Hı hı. Ama sinemalar kapandığı, yasak için. Milyana da girmedi. Şu an Bilmedi. bekletiyorlar. Mı o filmi yoksa... Şeyde falan işte Gizem Karaca benim kızımı oynuyordu. Evet. Ben bir Fransız diplomatı subayı oynadım. Hı. Ondan sonra ama Fransızca konuşmadık. <gülüyor> Türkçe konuştuk. <gülüyor> Türkçe konuştuk. Ondan sonra ilginç bir film. 1905'te geçiyor. Evet. Yani bayağı tarihi bir tarise, bir. tabii. Ama Hı. maalesef Hı. oynayamadı. Süren sonra film. işte Gizem Karaca falan gazetelerde çıktılar. Geçenlerde bir ay önce... Oynayacağı filmin işte bilmem ne yap ama yine sesse daha çıkmadı, oynamadı. Böyle bir şey var. Ondan sonra geçtiğimiz Haziran hı hı. ayında e, Özcan Deniz'le bir şey çektik, e, dizi çektik, altı bölümlük. 6 bölüm. Bu yayınlandı mı? Hayır, o da yayınlanmadı. O da, yayınlanmadı? O da, yayınlanmadı. O da yayınlanmadı. o da kaldı. Yine ki, pandeminin etkisinden herhalde dolayı. Herhalde, bilemiyorum e, ki baya e, benim ilgimi çekmişti senaryoyu da. Özcan yazmıştı, gayet güzel, çok ilginç hı hı. bir. Ben babasını oynuyordum onun. Ondan sonra he, o da oynamadı. Şimdi bu böyle bir durum asıl olunca e, şunu da oynasam, bunu da oynasam evet. diyemiyorsun artık öyle bir şey kalmadı yani. Onun için sadece seslendirmelere yöneliyoruz e, Mazma pek çok dünya çapında oyuncuları seslendiriyorsunuz. Morgan Freeman, evet. Robert De Niro, evet. e, Jack Nicholson. Evet. E, Saruman, Anthony Hopkins. Evet, Saruman, Yüzükler Efendisi'nde. Evet. Sünger Bob'da Bay Yengeç. Evet. E, James Bond. Evet. Ben James Bond. Evet. Efsane James Bond. E, bunların oyunculuklarından etkileniyor musunuz? Veya bunları seslendirirken, e, seslendirme anlamında konuşurken, yani onların canlı bir oyuncu oynuyor da, e, bunlar arasında aktörler olarak, yani James Bond mu... Robert Dinero mu? Hangisini seslendirirken zorlandınız? Ve bunların oyunculuklarından etkilendiniz mi? Zorlanmadım. Yani dediğim gibi ben çok alışığım bu e, sanat dalına. E, ve çok sık seslendirme yaptığım için evet. de rahat gidiyor şeyler. Hı hı. Oyuncular tabii çok muhteşem. Şimdi enteresan bir şey. Bak e, ilk defa Anthony Hopkins'i konuştuğumda Anthony Hopkins Vanya'da iyi oynamıştı. Evet. Vanya dayıyı ben İsveç'te sahneye koyan adamım. <gülüyor> ondan sonra TRT'de yapılıyordu seslendirme. Evet. Beni çağırdılar Vanya dayıyı konuşmak üzere. Gittim, hoşuma da gitti. Tabii zaten İsveç'te de şey. Yani evet, gittim. ondan sonra <gülüyor> Vanya evet Vanya dayıyı konuştuk orada. Bir de onun da rahatlığı var. Tabii. Anthony Hopkins'i büyük bir zevkle konuştum. Çok güzel oynuyor tabii ki. Ondan sonra enteresan taraf... Evet. Birkaç gün sonra başka bir stüdyodan telefon geldi. Hı hı. Abi seni bilmem ne işte Anthony Hopkins'in bir filmi var onu seslendirmeni istiyoruz. Enteresan buldum. Yani şimdi TRT hadi Vanya'da iyi konuşturdu. Evet. Ötekilerin haberi bile yok benim onu konuştuğumdan. Demek ki dedim kendi içimde yani sesimde oyunculuğumda öyle bir şey var ki Anthony Hopkins'i Oynatmak ya da konuşturmak <gülüyor> istiyorlar bana. Evet. Gittik orada da seslendirdik. Ondan sonra da devam etti zaten. Anthony Hopkins'in aşağı yukarı birçok e, filmini konuştum. Bir kadınla tanıştım ona aşığım evleneceğim. Harika ah, değil mi? Şaka yapıyorsun. Hayır şok olmuş gibisin. Bu yürüyüş bununla mı ilgiliydi? Evet. Çok özel ve gizemli konu. Annene söyledim, şaşırdı ama iyi karşıladı. Şu gördüğü kadın geleceği konusunda ona yön veren, onu duygusal olarak güçlendirmiş. Neyse, parfüm seçmek için yardımına ihtiyacım var. Yapar evet. mısın? Mazlum abi, şimdi önümdeki noktalara baktığımda Morgan Freeman'la bir anınız var. Evet. <gülüyor> onu anlatır mısın? Anlatırım. Ya? Şimdi Morgan Freeman'ı <gülüyor> çok konuştum ben hem filmlerinde evet. hem de işte Harkulade belgeselinde. Onları konuşuyorum, 22 bölüm konuştum uzayla ilgili evet. bir belgesel. Ondan sonra işte bir gün stüdyodayım ben. Morgan Freeman'ı seslendiriyorum. Ondan sonra koşa koşa bir arkadaş geldi gençlerden bir tanesi. Abi abi dedi efendim dedim. Yahu dedi sen burada Morgan Freeman'ı seslendiriyorsun. Ben de onu Süreyya sinemasının önünde gördüm dedi falan. Ondan sonra. ededim dedim çağırsaydın, davet etseydin. Bilmiyordum ki senin burada olduğunu dedi. Yoksa çağırırdım tabii dedi. Haber verirdim dedi. Böyle bir anı yaşadık yani. Adam da oradaymış meğer. Bu zamana kadar seslendirdiniz hiç böyle Hollywood yıldızlarıyla. işte atıyorum Jack Nicholson'la. Atıyorum Robert Deniro'yla hiç böyle karşılaştınız mı? Hayır. Olmadı, hiç olmadı. Hiç olmadı. Peki e, aynı zamanda Morgan Freeman'ı belgeselde seslendiriyorsunuz, sinema filminde seslendiriyorsunuz. E, teknik açıdan ne gibi farklılıklar var belgeselde, sinema filminde? Belgesel tabii abi? daha düz bir konuşma tarzı. Daha anlatıcı bir konuşma tarzı. Yani fazla bir oyun gerektirmiyor. Ama işte da iyi oynuyorsan, bilmem neyi oynuyorsan orada bir oyun var. Evet. Ee, ona göre seslendirmek durumu söz konusu oluyor. Yalnız şöyle de bir şey var. Ee, bizde bazı seslendirmeciler kendileri nasıl konuşursa öyle seslendiriyorlar. Evet. Yani Anthony Hopkins'miş, Morgan Freeman'mış önemli Hiç değil. Hiç oyunculuğa oyuncular bakmıyor. Ben böyle konuşurum, öyle konuşuyor. Evet. Ee, ben size alışmışım, hı hı. hep böyle o oyuncu nasıl konuşmuşsa ben de onun gibi konuşmaya evet. çalışıyorum. Sesimi ona göre değiştirerek, tonlamalarını ona göre yaparak. Ee, bu iki şey var, karakter var seslendirmede. Peki markette, pazarda, dışarıda sizin sesinizi duyan insanlar sizin sesinize karşı nasıl tepkiler veriyorlar? E, tabii abi, yani abi. E, çok ilginç şeylerler aslaşıyoruz. İşte taksiye biniyorum mesela. Evet. Taksici nereye gideceğiz abi diyor. Ben işte beni şuraya bırakır mısın diyorum. Adam böyle bakıyor. Siz siz siz seslendirme yapıyorsunuz değil mi? Evet yapıyorum. <gülüyor> ben sizi çok dinliyorum. İşte belgeseller çok evet. başlıyorlar sıralamaya, anlatmaya falan filan. Yabancılarda da bu oldu. Evet. Beyoğlu'nda yürürken işte 5-6 sene evvel Arabistan'da oynamış meğer bizim bir iki dizi. Beni gördüler, koşarak geldiler yanıma işte bir imza alabilir miyiz bilmem ne. Arap bunlar. Evet. Ondan sonra tabii falan dedim. Aaaa, sese bak falan diyorlar. Onlar öyle konuşuyor de aralarında. E, bu oluyor tabii yani evet. ister istemez. Peki Mazlum abi sizi bu aşamadan sonra heyecanlandıracak... Atıyorum bir sinema filmi, işte özel bir proje, e, atıyorum çok önemli bir seslendirme. Yani bu aşamadan sonra sizi heyecanlandıracak bir proje var mı? Olur mu? İşte bilemiyorum. Yani gelir mi gelmez mi öyle bir şey e, onu bilemiyorum. Şu anda biliyorsun her şey durmuş durumda. Evet. Ama yani yaptığımız filmler oynamıyor ki ben hani heyecanlanayım da <gülüyor> şunu da çekeyim falan diyeyim. Ondan evet. sonra... Ama bakarsınız olur olur gelir. Öyle bir teklif gelir. Hı hı. Ondan sonra ve çekebiliriz ve gösterebiliriz de. Ondan sonra onu o zaman göreceğiz. E, Mazlum abi e, çok keyif aldım. E, sohbet e, tadı damağımda kaldı gerçekten. E, çok teşekkür ederim. Tekrardan seni konuk olarak e, ağlamak çok isterim. E, son olarak bu e, Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Tabii. Ee, benim için tabii e, tiyatro her şeyin üstünde. Yani hayatım tiyatroyla başladı diyebilirim. E, buna da işte bütün tiyatrocu e, amcalarım, halalarım, teyselerim, dayılarım sayesinde evet. kavuştum. E, tiyatro aslında her insanın e, çok önemli bir yanı. Bunu insanlar çoğunlukla bilmiyorlar ama e, bu konuda kitaplar da var. E, homoludens diye e, Yuan Huizinga'nın yazdığı bir kitaptır. Evet. Bunun Türkçesi var bunun. Ondan sonra homoludens yani oyuncu insan demek. Hı hı. Bütün insanlar oyuncudur aslında. Evet. Yani siz 4-5-6 yaşındaki çocuklara bakarsanız, Bunların ne kadar oyuncu olduğunu, ne kadar tiyatrocu olduğunu görürsünüz. Taklit ediyorlar. Tabii. Onların zihniyetinde bu var. Sonra zamanla işte başka şeyler oluyor. Okullardı, kullardı, şuydu, buydu falan derken o taraf biraz kaynıyor, gidiyor. Evet. Ee, onlardan çok azı benim gibi. işte tiyatroya yöneliyor ve işte tiyatroda sahneye çıkıyor ve çok keyif alıyor tabii benim aldığım evet. gibi. Sinemalar, işte diziler, şunlar bunlar gidiyor ve seslendirmeler yapıyor. Ama homoludens, tiyatrocu insan. Evet. Teşekkür ederim Mazlum Ben adım. teşekkür ederim. Rica ederim. Beltem TV'de yeni bir sanatçı programının da sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Gemik Steterjan, Raif Akgüz sanatçı programını sundu.